kontrol ediyor. Hemen başlattı oyunu. Rahmi Rahmi mükemmel döndü. İleride Ömer var. Attı önüne. Ömer karşı karşıya. Ömer sıyrıldı. Vurdu gol. Öne geçtik 6. dakika. Ömer attı gol. 1-0 öndeyiz. 6. dakika. Bu finalde de Ömer Güler yüzüne öndeyiz. Kemal aldı yeniden Ömer. Ömer. Ömer vurdu gol. 1. dakika 2-0. Yine Ömer, harika başladık. 2-0. İspanyollar yıkılıyor. Şimdi etkili pozisyon. 3. gol. Harikasınız. Bu kez Kemal. 3. -0. Ömer bıraktı. Rahmi. Rahmi iyi vurur. Rahmi harika vurdu. 4-0. Rahmi mükemmel bir gol. Rahmi bunları hep yapıyor. Yine harika bir gol attı. Düztem de oyunda. Şimdi etkili geldik yine. Bir gol daha. İkinci yarıya da golle başlıyoruz. Yine Ömer. Yine Ömer. Yine Ömer. Etrik trick yapıyor. İkinci yarıya da golle başlıyoruz. Kemal geldi. Ona pas. Karşı karşıya. Buruş ve gol. Altıncı gol. 6-0 Kemal. 6-0 Kemal kendisinin ikinci milli takımımızın altıncı golünü atıyor. Uzaklaştırdık ile. maç bitti maç bitti şampiyon Türkiye. Türkiye bir kez daha Avrupa şampiyonu. Türkiye bir kez daha Avrupa şampiyonu. Ampute Futbol milli takımımız Avrupa şampiyonu.